Diyelim ki geçtiğimiz yıl bir restoran açtım. Şimdi bu restoranın kârı üzerinde durmak istiyorum. Bunu iki farklı yöntemle düşüneceğiz. Birinci yöntem, muhasebe kârı olacak. Bir firma veya kurumdan bahsediyorsak eğer, kâr denildiğinde akla ilk gelen şeyin muhasebe kârı olduğunu düşünelim. Bahsedeceğimiz diğer yöntem ise ekonomik kar ve bu Muhasebe karından biraz daha farklı olacak Bize işin gelir sağlayıp sağlamadığını belirtmek yerine Şirketi mevcut şekliyle işletmeye devam etmenin Mantıklı olup olmadığını ilişkin fikir verecek Öncelikle karı hesaplamanın geleneksel yöntemi üzerine odaklanalım Diyelim ki benim firmam bir restoran Birinci yılda 500 bin lira gelir getiriyor Gelir müşterilerimin bana ödediği, yemek yiyorlar ve hesaplarını ödüyorlar. Ödedikleri rakam, kasama giren para benim gelirim olmuş oluyor. Yani 500.000 lira. Bazı kişiler bunu en üst satır olarak da adlandırırlar. Zira gelir tablosunda ilk satıra yazdığım rakam budur. Şimdi masraflarımıza ilişkin düşünelim. Restoran işlettiğimize göre en önemli masraf kalemlerimizden birisi yiyecekler olacak. Diyelim ki yiyeceklerin maliyeti 100.000 lira olsun. Ayrıca personel giderimiz de olacak. Şef var, yamaklar var, garsonlar var. Geçtiğimiz bir yılda personel giderimiz de 100 bin lira olsun. Restoranın yerinin bize ait olmadığını, kiralanmış olduğunu varsayalım. Kira olarak da 200 bin lira ödemiş olalım. Ve son olarak, sadece restoranın binasının değil, ayrıca içinde kullandığımız tüm mutfak aletlerinin işte buzdolaplarını, fırınlarını, masalarını, eşyayı her şeyi de kiralayarak kullanmış olduğumuzu varsayalım Bunların toplamı için de 50.000 lira ödemiş olalım Bu ödemeleri kendi paramızla yapmıştık, yani kredi kullanmamıştık. Dolayısıyla ne oldu? Faiz giderimiz oluşmadı Şimdi vergi öncesi karımızın ne olduğunu hesaplayabiliriz Vergi işletmenin bulunduğu ülkede geçerli olan vergi kanunlarına göre vergi öncesi kar rakamının üzerinde hesaplanır. Vergi öncesi kar yerine vök kısaltmasını kullandığını görebilirsiniz. Vergi öncesi karımızı hesaplarsak eğer muhasebe karımızı hesaplamış oluyoruz. Ne yapıyoruz? Gelirimizi aldık ve bundan masraflarımızı düştük. Restoranımızın vergi öncesi karı 50 bin lira oldu. Restoranın tek sahibi benim ortağım yok. Bu karın hepsini olacak benim olacak. Bu kârı alıp belki özel harcamalarımı karşılayacağım, belki de bir kısmını kendim için harcayacağım, bir kısmını da işe tekrar yatırım yapacağım. Örneğin restoranım için bazı ekipmanlar satın almaya başlayabilirim. Geleneksel ve muhasebe karını hesaplamanın en basit yöntemi budur. İlerleyen videolarda da daha detaylı hesaplamalar yapacağız arkadaşlar. Buraya muhasebe kârı diye yazalım. Kâr dendiğinden kastedilen genelde budur. Ekonomistler kardan bahsettiklerinde ise kastettikleri anlam bundan biraz daha farklı olabiliyor. Şimdi aynı firma için ekonomik kârı da hesaplayarak konuyu biraz daha açıklayalım isterseniz. Firmalar karlarını maksimize etmeye çalışan organizasyonlardır. Sol taraftaki yıl 1 ve gelir yazılarını kopyalayıp sağ tarafa yapıştıralım. yalnız gelirleri aynı olacak burada ancak, Bundan sonrasında farklı bir bakış açısıyla yaklaşacağız. Ekonomistler konuya fırsat maliyeti açısından da yaklaşırlar. Fırsat maliyetinin bir kısmı para cinsi bazında ölçülebilir. Bir kısmı o kadar belirgin değildir. Buraya da yazalım. Fırsat maliyeti. Fırsat maliyeti açık veya örtük olabilir. Açık fırsat maliyetine örnek verecek olursak. Buradakilerin tümü açık fırsat maliyetleri, dolayısıyla bunların tümünü kopyalayıp buraya yapıştırabiliriz. Bunların tümü için şirketten ödemeler yapıyorum. Bunlar görünen maliyetlerim. Bunları fırsat maliyetleri olarak düşünmemin sebebini de şöyle açıklayayım size. Diyelim ki yiyecek için 100 bin lira harcıyorum. Bu parayı başka bir yere de harcıyor olabilirdim. Aynı şey personel gideri ve Diğerleri için de geçerli tabi ki. Başka şeyleri harcayabileceğim parayı lira cinsinden ölçüyorum. Bu noktaya kadar muhasebe karı ve ekonomik kar hesaplamaları paralel şekilde geldi. Ancak örtük fırsat maliyetlerini eklediğimizde durum farklılaşacak. Örtük fırsat maliyetlerini şimdi yazmaya başlayalım. Restoranı açtığımda mevcut işimden ayrıldım ve sürekli olarak burada çalışmaya başladım. Yani daha önceki işimde kazandığım maaştan ne oluyorum? Vazgeçiyorum. Vazgeçilen maaş diye bunu yazalım. Buraya yazacağımız tutar kim olduğunuz ve daha önce ne kadar para kazandığınıza göre değişebilecek bir rakam. Diyelim ki benim asıl mesleğim doktorluktu ve restoranı açmadan önce doktorluk yaparak yılda 150 bin lira kazanıyordum. Her yıl risksiz, düzenli 150 bin lira bir kazancım oluyordu. Artık hem açık hem örtük maliyetlerimizin tümünü yazdığımıza göre şimdi firmamızın ekonomik karını hesaplamaya başlayabiliriz. Ekonomik karda muhasebe karına göre 50 bin lira kardaydım. Ancak bu firma için vazgeçtiğim 150 bin liralık gelirde hesaplamaya dahil ettiğimde ekonomik karım eksi 100 bin lira oluyor. Şimdi işler daha da ilginçleşti. Muhasebe karına göre kardayım, ekonomik kara göre zarardayım. Ekonomik karın eksi de olması, firmanın para kazanmadığı anlamını taşımıyor. Ekonomik karın eksi de olması bize, firma para kazanıyor ancak bu işi bu şekilde yapmaya devam etmek mantıklı olmayabilir. Çünkü senin daha önceki kazancın daha fazlaydı. Eğer bu değer nötr olsaydı yani ekonomik kar sıfır olsaydı firma muhasebesel olarak kar elde ediyor, ekonomik kar açısından bakıldığında ise bu işe bu şekilde devam etmekle etmemek arasında pek bir fark olmadığı ortaya çıkıyor. Eğer ekonomik kar pozitif olsaydı bu firmanın aynı şekilde işlenmeye devam etmesinin anlamlı olduğunu, restoranın diğer tüm alternatif maliyetlerden daha iyi kar sağladığını düşünecektik. Yani burası bize diyor ki Yılda 50 bin lira kazanıyorsun, bu parayı harcayabilirsin veya işine yatırabilirsin Burası ise 50 bin liradan çok daha fazlasını kazanıyor olabilirdin Bu işi yaparak 50 bin lira kazanmak yerine Başka bir iş yaparak fazladan 100 bin lira daha kazanıyor olabilirdin diyor. Yani restoranı işletmeye devam ederseniz bu 100 bin lirayı gözden çıkarttığınız anlamına gelecek eğer kararlarınızı mantık çerçevesinde veriyorsanız ve karınızı maksimize etmeye çalışıyorsanız restoran işi sizin için en doğru seçim olmayabilir.